ne bir giden, sevdim, de gel sert olmuş derdi diyor Ya <gülüyor> kralım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 Çocuklar. Evet. Bir e, damat diye bir soru mu? Yine bana mi? Beğendim işte. Beğendim. Lan bana bunu bir çıkışın Yo, fazla bir kere seçim. Ben, ben değil mi ben Sıra benim bacıma da gelecek bak. Sıra sen de oynayacaksın, o da soru soracağım. Beğenmedim. Biraz önce diyor, bendim ki. Doğal mi? Evet. Açılıyor oğlum. Gel bakalım. Sen otur biraz boşalın. Evet. Kıramızı getirelim. Kıramızı getirelim. Kıramızı yakalım. Evet, kınavızı getirelim, kınavızı Evet, bir daha bulursun <gülüyor> Evet, sadece yapsınlar. Gelin ondan bir otursun. son seneklerde kalmış Abla bir açınalım, bir açınalım. Vallahi şartım yapamıyoruz. Ya. Abi bak, vallahi vakit kalmadı